Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Fallout 4'de baştan hoş geldiniz Osmanlı hikayesine hoş geldiniz ah be şu, şu, şu karizmaya bak be neyse karizmatik Osmanlı hadi karizmatik zırhına girsin evet apaçalarım baştan hoş geldiniz bir iki gün gecikmenin ardından baştan sizlerleyiz ee, en son ne yapmıştık en son burayı e, kendi nüfuz şeyimize katmıştık yani bir şeyimize katmıştık işte nüfuz bir şeyimiz olmuştu burası. Ee, evet, şey için de, e, silah için de, şey... Daha i̇stasyonum nerede lan? Hah, burada. E, silah için de öneriler geldi. Öncelikle nasılsınız, sabaplarım? İyi misiniz? Ben iyiyim, benim ben keyfim bir anda. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? E, sınavınız nasıl geçti sınava giren ahbaplarım? Umarım iyi geçmiştir. Çok iyi geçmediyse de çok da sıkıntı değil. Sizden, biz, benden daha önemli değil bu sınavlar. Eee... Bu zamanlarda e, keyif buradan bunu yapamıyorum. okey dur Başınız çıkıyorum gerekecek buradan. Bu zamanlarda e, keyfinizi nasıl sürdürüyorsanız ona önem verin. Çok da şey yapmayın. Sınavlar ne oldu ne olmadı. Sınav oldu bitti artık geleceğe bakmanın vaktidir. Artık e, geleceğe şekil vermenin vaktidir ve geleceğe şekil veren e, masanızın önüne konan kalem kağıt değil e, sizin o parlak zihinleriniz. Maharetli elleriniz ve hayal gücünüz ve daha sizinle alakalı birçok şey daha. Ulu saymayı unuttum veya saymadığım bir şeyler varsa vardır. Neyse şimdi bu kullandım önce ve e, evet güzel bir e, öneri geldi bu silah için ve ben de gayet yerinde bir öneri buldum. <gülüyor> Otoritemiz var, adaletimiz var. Daha neyimiz olsun ya oradan özgür irade diye bir silah çıkacak bir yerden veya bağımsızlık falan. Yeridir, yeridir. Osman gibi e, bir lider için, Osman gibi bir önder için, çorak toprakların ön, önderi, Osman için, Osman'ın silahları için çok yerinde isimler bunlar. Çok teşekkürler. E, evet, şey ismi de geldi. Şimdi bu adamla birlikte, şu herifle birlikte dolaşıyoruz bol bol. E, eninde sonra tabii ki bu herifle de şeyi yapacağız. E, bu arada çok sesimi yükseltmemeye çalışıyorum çünkü... Abi, gecenin 3'ü, evet biraz geç kaldım videoyu çekmek için ama Olsun, olsun McCready ile de da konuşacağız daha Sağ kalan kervancılar da kurtaracağız ama şu an değil Şu an önce Yıldız Işır Sineması bölgesini koruyacağız abi Çünkü, o orası 5 dakika, burada ne var? Okey, çok aksi bir yere geçmeyelim de sıkıntı değil Bazen çok aksi yerlerden geçebiliyoruz Şimdilik bu silahla gidelim çünkü Evet, mermilerimiz çok yok ama sıkıntı değil. Biz böyle gidelim de evet. Ee, şimdi olayımız şu. Bu e, ilk önce yıldız Işık sinemasına gideceğiz ve yıldız Işık sinemasını koruyacağız. Çünkü orası bizim ve hiçbir haydut gelip orayı bizden alamaz. Bunu yapacak güce de iradeyle sahip değildir. Şuraya uğramadan geçeceğiz o tarafa. Çünkü şurası hafif şurası sıkıntılı bir yer. Yanlış hatırlamıyorsam. Aa artık quick save atabiliyorum lan evet. Oh be. Neyse abuplarım böyle iş işte durumlar. Neyse dur şey anlatayım. Yıldız dışı sinemasına gideceğiz. Oraya koruyacağız. Haydutlardan koruyacağız. Sonra güç zırhını oraya bırakacağız. Ee, Elimiz yok, Elimizde bir şey yok sarım. Hepsini şeye bıraktık gibi. Ee, diğer tarafa bıraktık gibi ama zaten Aa Brahminler. Aa, bak vahşi hayvan. Evet. Şeyleri de e... ha, gerçekten mutasyon geçirmiş. Nasıl iki kafaları varsa çok şeyleri de var. Evet. Süt bezeleri. Burası neresi lan? Aa okey şuradan uzak duruyoruz. Uzak durduğumuz yerlerin hepsine daha sonra baştan döneceğiz ve... Bu... çekin Çekingenliğimizin diyelim acısını çıkaracağız. Ay ileride ne var lan? Lan bir yerden uzak duruyorum. Yararlı protektörün. Selam sen yararlı... Aa om bir şey var lan burada. Peki... Selam yararlı protektör şantiye alanı mı? Burası ne ya lan ne oluyor? Allah kahretsin ya on bunu yapma istemiyordum ya. Ay tam bacaklara bacaklara. Ya siz neden geldiniz buraya ya? Ya ben bunu istemiyordum ya. Lan yanlışa. Bence Lan Neyse öldü şerefsiz. Ya abicim sen neden saldırıyorsun ya? Neyse parça tesirli o bomba. Garvey yine iş çıktı şey çıktı sana. Ya öf tüküreceğim ya. Ya abicim. Garbi, sen onu vuramıyor musun cidden? Köpek lan bu. Tembelinde köpek bu. Ay. Ya tüküreceğim ama ha. bütün köpeklerinizi üzerimize saldınız ulan. Hayır tüküreyim. Çok tükürüyorum ben bu aralar. Neyse çok çabuk, çabuk ölüyorlar bunlar. İş planda yoktu ha. Gelmeyin lan artık. Ya abicim. Gidin. <gülüyor> Okey. Keyifliydi bu. Neredesiniz ha? Gittiniz mi? Evet tehlike yok artık. Bunu alırım. Bunu da alırım. Gidin kardeşim ya. Ya abi. Ya ay tükürüyüm. Gel lan tamam hadi gel. Gel gel. Ben, ben yalnız bırakıp gidecektim abisi. Aa herife bak. Garvi yine bombalarını atıyor. Bomba Garvi diyeceğiz ona artık. Bombacı Garvi. Abi hiç girmeyeceğim yere saldırıyorsunuz ama ya. Hakikaten ben sizi rahat bırakacaktım. Ya öf... Garvi Garvi Garvi. Hey hey Garvi Garvi Garvi. Garvi Garvi. Hiçbir yerini bulamıyorum doğru düzgün. Ölüsün zaten çoğunlukla. Oğlum işim var lan. Sizinle uğraşmak istemiyorum ya. Zam çıksa keşke. O da çıkmıyor. Gittiniz mi? Öldünüz mü? Bittiniz mi sonunda? Darım bittiler. Hayır Biz... çürüyüm. Ha, yok tehlikeye geçtik. Bu arada ee, takılmalarla ilgili olan Far Harbor videosunu yaparken gerçekten Far Harbor güzelce çevrilmiş Türkçe. E, oraya da eninde sonunda gideceğiz bir ara sabırsızlığa. Aa bu ne lan bu şey uçağı. Yok UFO zannettim UFO değil bu şey uçağı. E, casus uçağı. şey görünce bir an şu odum, lan ne acaba bu diye ama. E, casus uçağı bu. Neyse mutantlarla da dövüşmüş olduk böyle hiç yoktan. E, T45 bu ya Garvey senin bir şeyin eksik mi yok evet eksikti Garvey Garvey Garvey sana kask verdik Garvey hey çık bakayım oradan ya da gel ya o yıldız ışığı sinemasında hallederiz bakalım içeride neler var hiçbir şey yok bak iki tane iyi oldu iki tane steampak harcadık zaten evet ahbaplarım yine bir aksiyon sekansı yine bir girişim daha yarım kaldı çünkü e, benim, benim girişim hep yarım kalıyor lan e, şuradan geçelim Ya abicim ben sinemama gidemeyecek miyim ya? Korumaya andiştiğim topraklara geçemeyecek miyim? Köylümü koruyamayacak mıyım? Köyümü geçindiremeyecek miyim? Oke, okay, şuradan geçemem orası şey. Hadi bakayım, Garv gar gel, boğulmasın inşallah. Çünkü <gülüyor> çünkü seni kaskın açık. <gülüyor> Karş karşıya geçeceğiz. Allah korusun. Burası neresi? Okey burası mütabakat ama şurası mütabakat değil. Burası başka bir yer mi acaba? Neyse hadi bakayım Garvey gel. Nefret edeceksin benden Garvey. Boğulacaksın çünkü. Neyse ama güzel bah... Atmosfere girdim neden tıklayamıyorum. ama geçemiyorum şu defa. Aha. Gel bakayım Garvey. <gülüyor> Karşım ben radyasyondan daha iyi korunuyorum. Senin kaskın yok bir kere. Sen bu radyasyonu suyu içine çekeceksin. Sollayacaksın. Oh. çok güzel ya. Ses şeyleri harika ya. Düğün altını iyi yapmışlar şey olarak. Ya keşke bu arada e, suyun altına keşfedilecek şey koysalarmış. Yani Fallout 4'ün dünya tasarımında hani neden tercih ettiklerini anladığım bazı şeyler var. Hak verebiliyorum da ama olabilecekleri böyle kafamda canlandırdığım zaman üzülmüyor da değilim abi. Bayağı çok ilginç şeyler de olabilirmiş hakikaten. Bethesda'nın Anasların bu yönünü çok sevmiyorum. Bazı şeyleri kesiyorlar, sadaleştiriyorlar. Yani sadece mekanik olarak değil, içeriği de öyle. Denizin altında hiçbir şey yok Fallout 4'te. Ama denizleri keşfedebiliyorsun. Sana kafana göre şey yapmak için. Denizleri keşfetme için. Perk veriyor, item veriyor. Hatta Far Harbour Far Harbor'da denizleri keşfetmek için bir iki bir şey veriyor ama. Öyle düşündüğümüz Skala'da değil. Ne oluyor lan burada? Kafanlıkta bir şey oluyor. Ne oluyor lan? Kim? Kime sıkıyorsunuz oğlum? Ne lan ha? Yağmaca. Aa. Lan. Hocam yapmasak öyle acaba? Aa, yağmacı saldırısı sırasında gelmişiz ha. Kolaya bak. E, e, alalım bunları. Abicim siz salak mısınız? Duvarlarla ve tarıtlarla korunan yeri neden saldırıyorsunuz? Siz kıçı kırık yağmacısınız lan, raidersiniz, haydutsunuz. Saldırı gücü değilsiniz ki. Neyse. Ya ulan yıldız ışığı sinemasına gidiyordum ben de ya. Neyse ya işte öff. Dur bakayım bizim şeyler burada mı? Aynen burada. Ya Jacob Ordu'nun. Ulan ben bunu alırım ha. Bunu alırım. <gülüyor> Hadi bakayım Jacob Ordu'nun balıklar yesin biraz da. Sizi çok sevdiğiniz yere bırakalım. Bu belediye başkanıydı Kavanat'ın. Biz burayı devralmadan önce. Çünkü Kavanat'ı devraldık. Silah zoruyla devraldık. Silah zoruyla derken içerideki herkesi öldürdüm. Oradaki de herkesi öldürdüm. İşte Osman'ın bazen insanları öldürmesi gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Bu insanlar öyle haydut Mayut değildi ama hayduttan aşağı kalır yanlarda yoktu yani. Aa! Jacob'u oradan artık balıklarla üzüyor. Aa şey geldi, sen kimsin? Çiftçi, sen? Çiftçi, aa bu bizim gönderdiğimiz çiftçi. Sen bizim gönderdiğimiz çiftçi misin? Sanırım öylesin. Neyse hazır buraya gelmişken şeyleri de yaparız. Selam. Sen büyük bir ihtimalle yeni geldin ve bana ne yapmak istediğini soracaksın. Ben edeceğim diyeceğim ki hocam sana ne? Tedarik attı, evet. Yıldız dışı Sineması. Evet, onayla. Dur, <gülüyor> dur dur. Hay. Ha hava ya. Uh. Tabii ki. Takas lazım. Senin zaten görüyörüm sen daha bilmiyorsun ama. Bunlar kalsın. Gasterie şapkası. Ay, sene Gasterie şapkası var. Şu an çok iş oldum, Çok çok iyi. Sahne verelim ya. Ama onu giyemesen. Dur dur sana güzel bir şey verdim aaa uh, patch suit bu nasıl görünüyor acaba? şunları vereceğim falan <gülüyor> <gülüyor> T bir rızır <bizarre> veriyorum falan <gülüyor> Ne verdim lan ben az önce? yok onu verme, onu, onu ben alıyorum şunu al bakayım şunu giy hah bir de şunu deneyelim Oy. böyle iyisin ha böyle çok iyisin silah var mı ya elimde? böyle doğru silah nasıl yok ya? Boru otomatik tabanca. sen de boru tabanca var zaten öyle çok. Hiçbir şey yok. Boru tüfek. Keskin nişancı sertleştirilmiş borutfek Bir şey de Bu da aynı insanı kullanıyor. Bunu al. Hah, al bunu kullan. Daha iyi. İşte bakın. Osman. Köylüsüne sahip çıkıyor. Siz. ya Hepiniz işsizsiniz ha. Oy. Oğlum ben burayı ne yapacağımı biliyorum ki. Ben burayı ne yapacağımı biliyorum. Neyse öncelikle. Atölye evet. Madem yıldız aşağı gidemiyoruz zaten. Ee, Defans 0 mı? Defans'ın 0 olduğunu sanmıyorum ama siz bilirsiniz. Ben buraya tarhıt kuramıyorum. Tarhıt kurduğum anda birbirlerine saldıracaklar. O zaman şöyle yapacağız. Dur. Savunma. Bekçi kulübesi. Aynen böyle. Hocam selam. Artık sen buradasın. Ee, ek olarak kaynaklar. Şimdi birisi bu kaynağa Evet biliyorum. Bunu ben yaptım çünkü. Karışık. Buradan buradan tarım alanına. Ah! Tahta ve gübre. Harika. Bunu yapam Şu an buraya buraya yapmam gerek yok. Buranın şeyi var zaten. Aa bunu yapayım ha. Bunu şöyle koyayım. Zile bastığımız zaman insanlar oraya geliyor. Burana Boyun durukma. <gülüyor> Aa berber koltuğu mu? <gülüyor> Çok iyi şeyler var. Ee, çöp istasyonu. Çöp istasyonu Burada olduğu için burada sürekli şey olacak artık. Falan böyle. Ee, sürekli. Aa sen çiftçisin. Sen gerçekten böyle giyiniyorsun. Lan Ben seni görevlendirdim sandım. O kadar ilginç giyinmişsin ki. Neyse. Ee, yemek altı dur. Etrafta vardır başka. Yani kaç kişi var burada? 7 kişi var. Diğerleri nerede? Gel bakayım. Çiftliğe abanıyorsunuz arkadaşlar. Şey, Deezer'de orada. Cucucu de orada. Cucucu diyeceğim ona. Yemek artmayacak tabii ki. Peki ben buradan çalıyor mu oluyorum? Hayır topluyor oluyorum. Evet topluyorum sadece. Eskiden çalıyordum çünkü nedense öyle kabul ediyordu. A A çok iyi lan dur ben neyde domates mısır ve şeyden zamp yapabiliyorum lan hayır şey gir ha yiyecek koy koy bunları koymaya devam et burası tarla adam böyle tarlalar olacak burada oh müthiş ama tabii buranın asıl olayı tarla olmayacak burası böyle hani biraz da Katkı yapsın diye müthruyu yeterince koyduk bence. Biraz da domates koyalım. Domatesimiz var mı? Var. Oha çok fazla domatesim var. Araları koyabiliyor musun? Çünkü çok böyle çok şey oldu şu an. Tam başka koyamıyorum. Yemek 11 oldu. Harika. Peki sizin başka şeyiniz var mı? Sen sen hala şey yapmıyorsun. Abicim biz koyacağız ki seni? Gel sen de burada çalış o zaman. 12, 13, 14, 15, 10... Oha, 16. Harika. Güzel. Lan var mı başka birisi? Hocam benim işim yok diyen... Yani suçlu da olabilirsiniz ha. Toplumun suçluları da ihtiyacı var. Aa sen şey yapmıyorsun. Oğlum siz artıyor musunuz lan? Sayınız mı artıyor? Yok. Seni ben yemekte görevlendirsem bir şey katar mısın? Yok katmıyorsun. O zaman sen ne yapacağız biliyor musun? Tamam dur dur ben ne yapacağımı biliyorum. Kaynaklar, mağazalar, yey. Aa bunlardan yapamıyorum Serap. Yok yapabiliyorum. Müthiş, müthiş. Hocam önce ticaret dükkanı değil, market, market mi? Nasıl lan? Aa, kapak toplayıcı lazım bana. Dur. Dur. Yok daha okay daha perk almamışız tamam. Tamam kapak toplayıcı alırız sıkıntı değil. Ama şunu yapabiliyorum. O zaman silah dükkanı yapalım önce. Çünkü bana şey lazım. Weapons. Oğlum süperler. Harika lan. Burada işte böyle şeylerimiz olacak arkadaşlar. Artık böyle dükkanlarımız olacak. Gel bakayım. Nerede o kişi? Birisi sen. Sen artık orada değil burada çalışıyorsun. Çünkü sen aynı zamanda çok iyi de görünüyorsun. Hah. Hah. Aynen öyle. Aynen öyle. Harika. Artık burada bir silah dükkanımız da olduğu için bize bize para da getirecek ekstra. Ama ya artık bu, bu dükkan sonuçta o yüzden selam. Nasıl gidiyor? Nothing şey Harika. Ee... Şimdi takas diyebiliyorum, takas diyebiliyorum. Şey tamam. Bu takas şey değil ama ticari takas değil. Kurnal metal göz ben bunu sana mı verdim? Da ben bunu neden sana verdim ki? Aa, evet. Ben bunu alayım lan saç saçmalama. Yanlış olmuş yani onu sana vermem. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dur. Sana iyi bir şey versek ya. Sen bunu giysen ya. Ha, Böyle daha bir şey görünüyor. Dur bakayım şimdi neler verebiliriz sana başka. Ya o gözlünün çok iyi değil ama yapacak bir şey yok başka gözlüğüm yok çünkü Neyse Okey, böyle iyi. senden başka bir şey al alamam ama senden bu sefer evet. normal Ticaret yapabilirim aynen ihtiyacım olan bir şeyin var Evet bunların hepsini alıyoruz abi olaya bak Ark. u 44 vermermi 44 ihtiyacımız var 45'liklere belerde ihtiyacımız var aynı zamanda paraya da ihtiyacımız var Peki nasıl para kazanacağız? Ee, şöyle para kazanacağız. Bakın. Aha şöyle para kazanacağız 5 dakika. Hop. Aynı zamanda buradan pitlebler bu bağımlılıkları temizler. Bu değil, bu değil. Afal, puff jetle. Ha, okay. Buna gerek yok ama ya. Ben psych jet yapacağım çünkü. Avçaları satabiliriz bence. Hop. Hop. Lan hala şey olmadı ha. Okey. Tamam. Bunu da karizmaya ihtiyacım yok benim. Osman yeterince karizmatik zaten. Kuğday mı? Kuğdayı birisine satarım. If Mystic serum'u bir yere koymalıyız. Bu kadar şey tutmamalıyız. Tamam. Onayla. Bu kadar. Bu arada milletin parasını almıyorum şu an. Yani şey olacak. Ee, burada kim çalışıyor lan? Oğlum boş lan burası şu an. insan lazım buraya. Evet birisinin burada çalışması lazım. Alo. Hocam. Neden birisi burada çalışmıyor? Ağacı bu arada alalım. Neden birisi burada çalışmıyor ya? Hişt. Yemekte kaç kişi çalışıyor? 1, 2, 3, 4. 4 kişi yemekte çalışıyor. Tamam. Hey sen, demek burada çalışıyorsun. Güzel. Artık burada çöp istasyonunda sürekli çöp üretecekler gerçekten. Ya öf, yıldız sinemasına gideceğiz şimdi. Her şey yok olmuş olacak ulan. Neyse. Defanslar ne güzeldi ya ama. Peki neden yıldız sineması? Çünkü biraz daha böyle hafif bir merkezi pozisyonda. En azından haritanın kuzey kısmında biraz daha merkezi bir pozisyonda. Ee, aşağı doğru indikçe daha farklı bir yere geçeceğiz. Kendi kişisel üstümüzü. Farklı bir yere geçeceğiz. Neredeyiz? ha yıldız ışığı sineması quest'i kayboldu tabii ki. Okey. Well, um, e batıya doğru devam edeceğiz buradan. Böyle hafif kuzeyden batıya doğru devam edeceğiz. Gel bakayım Preston. Bombacı Preston. Bombacı Garvi seni. Oğlum bir bomba atar silahımız olursa ismini Garvi koyup malıyız. Bu ne? Aa bu şey ne lan kim bu? Svensson. Aa sen burada mıydın be? Ulan. Evet bu herif de şey yani balıklarla oynayacak bu da. Bu da şeyler arasındaydı. Yerleşimle el koyduğumuz insanlar arasındaydı. E tabi baştan diyorum Yerleşimde boş boş el koymadık. Hani Osmanlı'nın adaletli birisi olduğunu bilin. Şeylerden birisi adalet yani. My Lurkler yiyecek. Al bakayım Svenson. My yesin seni. Ya, ya Doğru düzgün. Ulan Çin kılıcı kullanıyor be. Post Apokalips'te ne kullanıyor abi? Kılıç. Çünkü 300 yıl önce hala aynı şekilde savaşmaya çalışan savaşçıların işine yaradı kılıç. Bizim de işimize yarar değil mi? İnsanlar el yapımı barutlu silahlarla gezerken. Bu adamı da kapıda bekletiyorlardı. Çok muazzam bir ilk izlenim yaratır. Evet en iyi teknolojiyle koruyoruz kasabamızı. Neyle abi? Kılıç. Abi dünya nükleer bombalarla erdi biliyorsun değil mi? Yani Kılıç çok iyi de, yani, havalı bir silah şey ama. <gülüyor> İnsanlar bir ara nükleer bomba atıyordu. Atomu parçalarına ayırıp silah olarak kullanıyorlardı. Emin misin Kılıç ile devam etmek istediğine? Aa sen kimsin? Aa çiftçi bu bizim çiftçi be. Aslan parçası be. Bak görevlendirdik yoluna devam ediyor ha. Bu ne lan? Oha çiftçi öldürecek diye korktum. Sen Ay be bizim çiftçimiz işte bu. Yerli ve milli çiftçi. Milli kısmına daha gelmedik ama geleceğiz. Olacak buralar hep milli olacak. Lütfen oralara geçmeyelim. Oralarda kör fareler var. Nefret ettiğim kör faar. Bu çiftçi buradan geçsin. Güvenli bir şekilde geçsin sonra. Evet şey söyleyeceğim, Bu şey bir şey olmaz ya. Hocam ne kullanıyorsun silah olarak? Gösterir misin acaba? <gülüyor> Isn't E oradan geliyorum zaten. I want to trade a few things. Go ahead. Ne boru tabancası bakayım bende boru tabancanın daha iyi bir versiyonu var mı? Kısa boru tüfek var. Daha iyi olabilir. Bu hala duruyor bak. Svensson'dan mı aldık mı sanırım? Al bakayım hocam kısa boru tüfek. Artık bunu kullan. Çünkü bu 13 koş bu 20 vuruyor neyse kafana göre kullanırsın. Daha ben silahımı verdim. Ben insanımı ben insanımı şey yaparım abi. Ben insanımı donandırırım yani. Kalmaz öyle benim insanım. Yani ne kadar buraya koruyamamış olsam da. Aa oradan birisi Sen kimsin? Ben doktor bir şey. Aa la about this. Lan Jack Cavett. Assalam. Ne yapıyorsun burada oğlum? bizim bizim kasabadan geliyor lan. Lan vibe. Maybe Benim de ihtiyacım varım okey. Well, I'm Ne için? Ne yapıyorsun? Oh, well, I'm not quite ready to discuss it publicly. It's early days yet. Might not work out. I'm sure you understand. Tamam, okay. Sure. Let me see if I have any. Hiç have... yok. Hiç yok. Aa bozuldu. <gülüyor> Edward hey, ne yapıyorsun Edward. lan? Hey. Ya, ay kartlara bak. Öm çok yılan boy. Aa boynu boyluyorum ya. <gülüyor> Sen kimsin? Ha sen. Oha sen çok hızlısın ha. Seni az önce yolladım ben. Neyse okey tamam hadi devam et yoluna. Vay be, Jack Cavett'le karşılaştık. Böyle şeyler oluyor ya. Böyle şeyler oluyor baya. Şuraya gidiyor yani. Bakalım burada ne var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Selam boyun bükükler ne yapıyorsunuz? Size neden birileri saldırıyor abi sizin? Ta, tates Filesi hasar mı gördü? Hasar görün o mu yani? Bütün şeyler arasından Tates Filesi mi hasar gördü? Tam bakalım abi. İnsanlar 7. Güç 0 mı? Güçlerden 0 bir şey hasar gördü herhalde. Tamirat. et. Tates eksik. Ya abi... Oldu, tamam hadi tamir ediyorum. Hadi tates fililerinizi tamir edeceğim şimdi. Ah! Yani... Böyle saçmalık olmaz. Ama... Hayır hayır. Var mı başka? Saçmalığa bak. Aa bunları toplayabiliyorum ha bir de. Açık bulduk dur. Ben bunu kullanırım. Topla... <gülüyor> <gülüyor> topla abi patatesleri. <gülüyor> ya domatesler domatesleri artık ne, ne testlerse bunlar. Tates. Patatesleri topla patates. Size tates presi yapayım mı arkadaşlar? Ya patates presi olur, domates presi olur. Bakın. Kurduğumuz şirket, kurduğumuz ülke çok verimli. Eski haline dönüyor herhalde ya. Yani sıfıra almaktansa ya şerefsizler şeyde musluğu da halletmiş etmiş ya. Ya bu kadar da barbar olmazsın karşım. En azından senin içersin yani böyle saçmalık mı olur? Şimdi bak bunlarla da diğerlerini tamir edeceğim. Ne? <gülüyor> Böyle bir şey bilmiyorum. <gülüyor> İyiymiş bu. Çok iyi lan. Yani bunlar da toplayacağım. Bayılıyorum bu oyunu. Boy <gülüyor> Okey. Neyse domateslerimizi aldık. Ya, ya bu şerefsizlik ama ya. Bunu da yapmazsın ya. Ay, var mı başka bir şey eksik? Sen ne yapıyorsun sen çiftçisin sen orada sorun yaşıyorsun neyse okey. Ne yapıyorsun Preston ne yapıyorsun başka gücümüz yok. Ya ay tüküneyim buraya da mı saldırdınız ne kadar medeniyet bilmez vahşi insanlar bunlar ya. Hocam bunlar neden saldırıyor ya? Ya gözünüzü seveyim. Güç mü? Başka neler var ki burada? Hayda. Yani olaya bak ya. Evet buradan tamir edeceğim. Tamir edemiyorum. Kavuçuk yok. O zaman Tel mi ekle? Ha yok okey. Kavuçum yok. Nasıl kavuçuğum yok ya? Bütün şeyler arasında kavuçum mu yok yani? Vardı lan bir yerde kavuçuk. Çiftçi. Patates çipsi yetiştirin abi. Seninle kauçuk var mı? Yok. O alüminyum. Hiçbir şeyler vardır abi. Kauçuk falan çok yok mu ya? Ulan. Eksik olan şeye bak. Bu ne? Sakız. Sakız kullanalım kavuşçuk yerine. Kullanamıyorum. Peki burada falan bir şeyler vardır. Aa, silah. Ben silah kullanırım. Bunları önce bir şey yapalım da. Aa burada seramik varmış. Allah kahretmesin. Geçen gün burada seramik aramıştım bir sürü. Aa bakalım ne kadar memnimiz oldu. Bayağı memnimiz aldık çünkü. Üfff. İyiyiz iyiyiz. Bayağı iyiyiz. Okey siz. Ee... Tabii ki ben onu hala tamir demiyorum Çünkü kauçuk daha almadık. Kauçuğum yok. Ee, siz ne yapacaksınız peki? Ee, siz bakalım siz ne yapabiliyorsunuz? Mağazalar. Buraya da bir silah şeyi kurabiliyor muyuz? Evet. İyi bakın burası da silah... Burası da abi tam tam bu kısımda. Artık böyle buradan insanlar gelecek. Siz bu insanları şurada şeylerle karşılayacaksınız. Selam sen artık şurayı yönetiyorsun. Tabii. Üretim değil. Dur. Kaynaklar. Sen de artık dur bir yere kaçma, bir yere kaçma, bir yere kaçma. Sen de şuradasın. Hah, güzel. Aa, arkasın. Sen bir şey yapıyor musun? Sen bir şey yapmıyorsun. Gel bakayım sen buraya. Bunu ilerleyemiyor lan. Şifte basınca ilerleyemiyorum. E basınca duruyor. Wow, okey. Keşke birileri şuradaki kemikleri de kaldırsa. hoş bir görüntü değil. Bu ne lan? Benim yemeğim yok mu ya hiç? Kaynaklar. Yiyecek. Koyalım bunlardan, aynen. Artsın bunlar biraz? Tamam, güzel. Havuç, havucu geç, kabak. Yani, okey. Şöyle koyalım, ne bileyim. Kaç kişi var burada? Yedi kişi var. Büyük bir ihtimalle saldırıdan şey yapmıştır, hasar görmüştür, ölmüştür insanlar. bunu nasıl koyalım? Bunu da şu tarafa doğru şey yapalım yani. Aa, Mısır da koyalım. Of. Mısır iyi koyalım. Mısır çünkü şey bir kaynak. İyi bir kaynak. Hocam bu arada madem burası zarar gördü ben biraz şey oldu mu açıkçası bir sinirlendim. şöyle koyacağım abi vurun lan yoldan geçen kim varsa vurun yani yoldan geçen bütün haydutları vuracaksınız siz bundan sonra sizin göreviniz bu yani sıkarsa saldırsınlar vuruyor 38 defans hadi bakayım saldırsınlar ve şunun tepesine koyacağım hakikaten şunun tepesine koyacağım keserim bunun tepesine koyamıyorum çok güzel olur tepesine koysaydım. ama hadi bakayım. <gülüyor> hadi bakayım Hadi gel. Hadi gel bakayım. Hadi gel buraya saldır. Bekliyorum. Ulan buraya nasıl saldırmışlarsa artık. Hadi gel bir de buraya saldır. Neyim az? Okey. Yağım az. Ee, yağ sıkıntı olabilir. Bakalım şey yapabiliyor muyuz? Buraya. Üretim. Yağ, ge yağ gerekiyor hakikaten bunlar için. Ulan neden bunlar için yağ gerekiyor ki? Böyle saçmalık mı olur? Ne yapacağım abi ben burada? Ya şunu, şu güç zırhı istasyonu yapmak için ne yap nasıl yağ gerekebilir ki? Neyse, Preston. Hey, go ahead. Çık bakayım oradan. What's <gülüyor> on Güç zırhından çık. Get <gülüyor> Güç zırhı bunu bunu kullanamıyorum. Ben bunu şimdi sadece acaba şey de mi yapabiliyorum? yoksa? Yok transfer diyebiliyorum. Kask. Aha oldu. Harika. Bir tane bir tane füzyon çekirdeği. Lan lan hayır. Ya. Hah, dur gir çekil, gir çekil, gir çekil, gir çekil. Çok iyi. Aa yok kafama göre bir füzyon çekirdeği veriyorum. Tamam girme, girme, girme kalsın böyle. Tamam abi. Preston. Hey. Aramak için etiketle. Preston'ı aramak için etiketleyeyim mi? Praster'in şuna gir. A, dur yanlış yaptım. Hey, şuna gir bakayım. Lan sen girme. Osman sen girme lan. Abi, Osman sen girme oğlum. Ya dur ben buna... Tamam sen buna gir abi. O daha iyi. Çünkü ben bundan çıkıyorum. Bu kalsın abi burada. Hatta ben bu içindeki füzyon çekirdeğini alayım alayım. Sonra salak setlerler füzyon çiçeği de Bunun içinde geziyor. Okey. Şimdi atölye transfer. Bütün hurdaları bir aktaralım buraya. Çok da yokmuş üzerimde. Sarım baya silahım var. Kıyafetleri aktarabiliyor muyum? Şu an için aktaramıyorum. İnsanları bir giydirelim. Gelin bakalım. İnsanlar. Mesela sen, sen nasıl aslında iyi görünüyorsun. Aa ah, sen Goulson, ha. Güzel. Dur sana daha right Tam bir takas yapalım. <gülüyor> Bana bütün 10 10 milimetrelikler muazzam muazzam. Okey, bendeki cephanelerde neler var başka? Neleri kullanmayacağım mesela? Yasanın füzyon hücresini kullanmayacağım ama füzyon hücrelerini presstan da verebilirim. O yüzden çok şey yapasın yok. Oha bu ne? Bunları buraya aktarayım ben be. Kaynatılmış su. Med vereyim. okey. Şöyle Vereyim o zaman. Aynen yine bir şey öde ödemiyorum. Bir şey ödemem. Buranın para kazanmayacağı anlamına gelmiyor, burası para kazanacak. İyi para kazanacak hem de. O yüzden sen çok şeyde kaldırma ya. Seni Hiç yapabiliyor muyum? Yok keşke seni kafama göre oynutabilsem. Neyse sıkıntı değil, burası böyle kalabilir. Öf demir pres'ine bak be. <gülüyor> Bombacı garbi. <gülüyor> Şimdi Abi ben bunu kendi dükkanımı satabilirim ben. Çok iyi. Oha. Bunlara bak. Okey. Modülleri bir buraya koyalım. Buraya bir şey şart oldu artık. Ben gidip bunu bir de dükkanımı satayım. Hocam sen ne yapıyorsun? Ha, sen göre, Okey sen onunla görevlesin. Sen bu arada iyisin ha. İyi görünüyorsun. Selam. Preston, Preston gel bakayım sende kıyafetler var mıydı? Hey. Asker kepi. Yay, evet. Evet bunların hepsini bana veriyorsun şimdi Preston. Hey evet. Evet, gündelik kıyafet. Bunları da veriyorsun tabii ki. Kovaboy şapkası sende kalsın, bu senin zaten. Bunu ver. Köpek tasmasını kimseye giydirmeyiz büyük bir ihtimalle. Lorenzo'nun takım elbisesi. Karizma 2 veriyor. Bunları da ver, bunu koyarız buralara. Sarı yağmurluk, serseri kıyafetine gerek yok. Steam Pack'lıklar tam kalsın sende, okay. Oha, okey. Dur bakayım, hocam gel sen şimdi buraya. Ne yapıyorsun lan, ne oldu? <gülüyor> Hocam artık raiderler sizi sıkmayacak. Merak etmeyin. Çok badasssiniz. Bak öncelikle şunu alıyorum. Sonra şunu alıyoruz. Cephane dokunmayacağım. Başka bir şeyin de yokmuş zaten. Çok acıdım şu an. Ee, sen bir scavenger'sın. O yüzden senin badass görünmen gerekiyor zaten. Senin için bir şey yani. Anladın mı? Senin şeyin yok. Onda bir şeyin olamaz. Nereden şapka yok mu başka? Hamamda asker kepe. Bunu giyeyim bakayım. Harika. Bunu da giy. Ayta. Gözlük falan var mı ya başka? Yok sanırım. Tamam hocam, iyiyiz böyle. Bedas görünüyoruz. İnsanlarımızı bedas görün göstereceğiz. Selam. Excuse me. Looking for a weapon? Yok. Bu sert ticaret yapmayacağım, sert. giydireceğim. Şimdi senin üstünde zaten iyi şeyler var tamam mı? ama senin giydiğin giysinin çok da şey giysi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden üf, dövülmüş fütür şapka. Önündeki fütür şapka karizma veriyor. Ama ne yapsak ya sana? Dövülmüş fütür şapka. Buruşuk fütür şapka. Bowling şapkası. Aslında şöyle yapsak. sen Sen zaten bir Şeysin yani. Al bakayım. Şunu mu giysen, şunu mu giysen, şunu mu giysen acaba? Hey! <gülüyor> çiftçi tulumu giymenize gerek yok artık. Siz artık çiftçi değilsin. Size artık yeni yaşamlar verdim ben. Sizler artık ayrı şeylersiniz. A, bu ne lan? Oğlum Brahmin'imiz var. Aa var! Selam Angus, Angus'umuz var. Oha Ben selam daha önce de buraya gelip yine bu Brahmin'i görüp oğlum bir şeylerimiz var falan dedim. Ya yine mi takılma oldu acaba? OBS'ye bakıyorum da atlanmış kareler falan görünüyor. Beni bir haberdar ederseniz sevinirim durumdan. Selam, sen kimsin? Bu bölüm birazcık şey oldu ama... Ee, böyle şeylerle uğraştık. Selam. Dur yanlış oldu. Senle saniye almak lazım. Ya sen zaten bak çiftlikte onunla bunlarla uğraşıyorsun kayış mı? Senserim eski bir raidersin. Ne hasar direnci artı bir mi? Haberin hasar direncim yok zaten şu an ok. Bak sen senin daha rahat bir şeyler giymen lazım tamam mı? Böyle yaz kıvamında takılacaksın harika. O şapka da olmaz öyle. O şapka öyle olmaz. O şapka öyle olur mu? Senserim o şapka öyle olacak. Çiemi yok çünkü resmi şapka verecek halim yok yani. Sana o yüzden. Gündelik kıyafet nasıl? E Şunu da ne? Sen yaz şortları giy Ben insanlarımın özellikle böyle tarlada Aa sen zaten giyinmişsin Çok iyi, iyi. Ee, Diyeleriniz nerede? Selam Selam Burada siz güneşin altında Çiftlikte çalışacaksınız abi sizin Rahat rahat çalışmanız lazım Bakın herkese Iı, işlevsel kıyafet veriyoruz. Ha. Aslında şunu da falan da verebilirim. Yıkanmış giysi. Yok. Yok. Çok, çok farklı görünüyor. Yıkamış Yıkanmış giysiyi sen bana ver. O fötür şapkayı da giyme be. Yani belki şey oluyordur. Belki sıcak oluyordur yaz. Tamam hadi yazda sıcak şey e, böyle güneş geçmesin diyeyse okey. Ama yani onu giyeceğine şunu giy. Kimiz? Izel yukarıda kim var? Yukarıda birilerini görevlendirdim diye hatırlıyorum çünkü. Selam abicim, sen ne giyiyorsun? If you Grey God, you, you know, oraya da bir uğrarız. Selam hocam. Sure Sana da bir şeyler vereceğiz şimdi. Yeşil bez şapka. Aa bunu aşağıdaki e, kızlara verelim. Onlar şapka gerek e, idi. Onlara gerekiyordu. Yansın şapkası yoktu yanlış hatırlamıyorsan. Şimdi hocam sen kötü bir şey giyiyorsun ya. Sana daha iyi daha burta ben okeydi burta tam. My bad. Sana böyle güzel bir şey lazım. Senin böyle korkutucu görünmen lazım hafif. Bunu bir denesene. Yok. Olmadı. Kaççısı süt giyiyorsun zaten böyle. Yamalı bir şey giyiyorsun. Kirli bronz takma elbise. Askeri üniforma giy abi askeri üniformayı selam. ah Hayt be. Koru aslan parçası koru burayı. Geleni vur gideni vur. Vuru burayı. Evet yavaş yavaş medeniyete benzemeye başladık. Mutluluk böyle bir şey. Sen ilerlesene kızım ne yapıyorsun ya? Çekil oradan. İyi, ekinler güzel sayii. Daha ne isteriz ki? Güzel, harika. Burada başka bir şey yok. Sıkıntı yok. Herkesi giydirdik. Güzel. Ha dur birisi şapka giymemişti değil mi? Kim şapka giymemişti ya? Sen misin? Evet, or yok o şapka giymiş halde. Birisi şapka giymemişti. Yoksa senin de şapkan var. Aa, aa Preston'a bak ışığı açtı. Çok iyi lan, om çok iyi oğlum şu an. Şu an çok mutlu oldum. Bombacı garbi iysin ha. Bombacı garbi. De. <gülüyor> e, I just wanna trade a few things. Sure thing. Sana şapka giyeceğim kızım. Sen de aşağı, sen de burada çalışıyorsun değil mi? Nereden şapka? Yamalı bes şapka. Çok bir şey değil ama. Kötü de göründü ama ne yapayım yapacak bir şey yok artık. İyi. Ay, prestine bak. Süper. Harika. Ve ah. aboplarım e, bir bölümünde burada sonuna geldik. E, çok uzatmayacağım. Ee, çok da öyle kesin şey yapmayacağım hafif takılmalar nasıl oluyor ne durumdayız onu görmek istedim ee, feedback de verirseniz bu konuda çok mutlu olurum evet Osman'ın bu bölümünde Osman köylüsüne baktı vatandaşına baktı onları giydirdi yedirdi içirdi hakikaten korudu ee, bu da böyle bir bölümde bazı bölümler böyle olacak, bazı bölümler medeniyeti geliştirmek üzerine olacak, bazı bölümlerde kıyameti evcilleştirme üzerine olacak. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Keyif aldıysanız e, ne mutlu bana, keyif aldıysanız arkadaşlarım ne mutlu bana. E, sonraki bölümde neler neler yapacağız kim bilir? E, o bölümlerde görüşmek üzere. Hayatta mutlu, huzurlu, keyifli e, kalmanız dileğiyle. Bye bye.